Ona bakın siz, bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan, hakikatten, Fatih Erbakan'dan yana bakın siz. Konuşmalarını yapmak üzere, Muhtemelen Genel Başkanımızı Kürsü'ye arz ediyorum. Haydi Bingöl, yalnızca sizi duymak istiyoruz. Mücahit Erbakan! Esselamu Aleyküm. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada Milli Görüş'ün kalesi Bingöl'ümüzde Zazası'yla, Kürdü'yla tüm Bingöl'lü kardeşlerimi hepinizi selamlıyorum, bağrıma basıyorum hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. <gülüyor> Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Erbakan hocamızın en çok değer verdiği, en çok sevdiği şehirlerimizden, en çok sevdiği kardeşlerimiz olan Bingöllülerle, Bingölümüzde bu muazzam mitingi yapmayı nasip ettiği için Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyorum, elhamdülillah diyorum. Ve bizleri böyle muazzam bir şekilde karşılayan, böyle güzel bir şekilde bağrına basan, şu meydanı böylesine bir insan sel halinde dolduran, siz Bingöllülere en içten teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Bingöllüler, Zaza kardeşlerimiz, Kürt kardeşlerimiz yıllar boyunca merhum Erbakan hocamıza ve milli görüşe en büyük desteği verdiler. Erbakan hocamızı kalplerinde yaşattılar, Erbakan hocamızın kalbinde de onların yeri her zaman çok ayrıydı. Şimdi de o sevgiyi, o muhabbeti yeniden Refah Partimize ve bizlere gösteriyorsunuz. Cenab-ı Allah muhabbetimizi arttırsın, birlikteliğimizi daim eylesin, hep birlikte yaşanabilir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve adil bir dünyayı kurmayı nasip eylesin inşallah. Tabii ki çok değerli Bingöl'lülerle birlikte kıymetli basın mensuplarına, değerli il başkanımıza, her biri birbirinden kıymetli Bingöl milletvekili adaylarımıza, çevre illerden koşup gelen misafir il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, bu organizasyonda emeği geçen Bingöl teşkilatımızın kıymetli mensuplarına, hanım teşkilatımıza, gençlik teşkilatımıza, emeği geçen bütün isimsiz kahramanlara teşekkürler ediyorum. Allah onlardan razı olsun diyor. Bu bölgenin imanlı ve inançlı insanları biz millet olarak bin seneden beri birlikteyiz. Sultan Alparslan'la birlikte Malazgirt'te Selahattin Eyyubi Hazretleri ile birlikte Kudüs'te, Erbakan hocamızın komutasında, Kıbrıs harekatında, Çanakkale zaferinde, Kurtuluş Savaşı'nda bin sene boyunca birlikte olduk, birlikte omuz omuza mücadele ettik, birlikte şehit düştük ve inşallah bundan sonra da kıyamet gününe kadar bir ve beraber olacağız Allah'ın izniyle. Bu bölgenin insanları asırlar boyunca emperyalistlerin, dış güçlerin, dünya siyonizminin oyunlarını bozdular. Bu bölgenin bölünmesine, parçalanmasına, Anadolu'dan koparılmasına asla ve asla müsaade etmediler. Bundan sonra da inşallah böyle olacak. Bu bölge Büyük İsrail'e vilayet olmayacak. İslam Birliği'nin şehirlerinden bir tanesi olacak inşallah. Bizler merhum liderimiz Erbakan hocamız gibi bütün bölge insanını ırk ayrımı yapmadan, mezhep ayrımı yapmadan kucaklamaya geldik. Erbakan hocamızın yürümüş olduğu milli görüş istikametinde aynı ruhla, aynı hedefe doğru, aynı dava uğrunda, aynı aşk ve heyecanla bölge insanını kucaklamaya geldik. Bölge insanının hakkını savunurken, Ceza aldığı Bingöl konuşmasını yaptığı yerde Tam 30 sene sonra aynı ruhla aynı istikamette Bingöllüleri kucaklamaya geldik elhamdülillah evet. Erbakan hocamız ne demişti Burada yaptığı o tarihi konuşmasında Sen eğer Türk'üm doğruyum çalışkanım dersen Benim Kürt kardeşim de Zaza kardeşim de Öyleyse ben de Kürdüm, ben de Zazay'ım, ben daha doğruyum, daha çalışkanım der demişti. Irkçılığın her türlüsünü ayaklarının altına almıştı. Bizi biz yapan, bizi bir arada tutacak olan, bizi emperyalizme ve dış güçlere karşı güçlü kılacak olan ümmet bilincini, İslam kardeşliği ruhunu Erbakan hocamız... 50 sene boyunca savundu. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Biz de şimdi onunla aynı yolda yürüme kararlılığıyla yeniden Refah Partisi olarak milli görüş sancağını büyük bir gururla taşıyoruz. Ve inşallah Erbakan hocamızın gösterdiği hedeflere yeniden Refah Partisi olarak ulaşmak için en büyük gayreti gösteriyoruz. Siz Bingöllü kardeşlerimizin de desteğini bekliyoruz. Erbakan hocamızın bu bölgeye ve bölge insanına sevdası, sevgisi sadece sözde kalmadı. Bu bölgede doğu ve güney doğu Anadolu'da üretime yönelik, istihdama yönelik, işsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik, sanayileşme ve kalkınmaya yönelik bir çivi çakılmışsa bunun altında Erbakan hocamızın ve milli görüşün imzası var. İşte Bingöl'de temeli atılan çimento fabrikası Bingöl'de kurulan et kombinası, Diyarbakır-Temsan, bununla beraber Bingöl, Ergani, Siirt, Bitlis çimento fabrikaları, Van, Muş ve Ağrı'da şeker fabrikaları, Şırnak-Cizre'de azot sanayi gübre fabrikası, Diyarbakır-Elazığ, Van, Ağrı ve Muş'ta organize sanayi bölgeleri. Bütün bu hizmetler Erbakan hocamızın milli görüşün hizmetleridir. Bu bölgenin gençleri, bu bölgenin insanları doğup büyüdüğü toprakta iş sahibi olsun, aç sahibi olsun, açlığa, yoksulluğa mahkum kalmasın, doğup büyüdüğü toprakları terk edip gidip başka yerlerde karın tokluğuna çalışmak mecburiyetinde kalmasın diye daha 70'li yıllarda bu sanayi tesislerini, bu fabrikaları bu bölgeye kazandırdı. Halen daha gittiğimiz zaman Erbakan hocamıza Milli Görüş'e, bu bölgelerde dua ediliyor. Yine bu bölgede yaptığımız bir esnaf ziyaretinde bir esnaf amcamız dedi ki şu doğuda ve güneydoğuda ve hatta bütün Türkiye'de dönen her bir dişlide Erbakan hocamızın emeği var, Erbakan hocamızın payı var dedi. Gerçekten de doğru söylüyor. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Yine Erbakan hocamızın başbakanlığı döneminde 54. hükümette sınır ticaretinin serbest bırakılması, sınır kapılarının açılması bu bölgenin refah seviyesinin artmasına, alım gücünün artmasına, ticaretin gelişmesine çok büyük fayda sağladı. Erbakan hocamız bu bölge insanının derdiyle dertlendi, bu bölgeye hizmet aşkıyla yanıp tutuştu. Bingöl'ü Konya'dan ayırt etmedi, Şırnağı Kocaeli'nden ayırt etmedi, Diyarbakır'ı Bursa'dan ayırt etmedi. Biraz evvel de söylediğim gibi ırkçılığın her türlüsünü ayaklarının altına alarak bütün hayatı boyunca bu bölge insanla hizmet etti. Şimdi biz de onunla aynı dava uğrunda, aynı istikamet üzerinde, aynı ruhla, aynı aşkla bu bölge insanlığı, Bingöllü Zaza kardeşlerimizi, Kürt kardeşlerimizi kucaklıyoruz. Ve ırkçılık yerine, mezhepçilik yerine, bölücülük yerine İslam kardeşliği sancağıyla bu bölgeye geliyoruz. Geliyor, geliyor, geliyor, geliyor, bu bölgenin maddi ve manevi kalkınması için maddi ve manevi kalkınma hamlelerini gerçekleştirmek üzere geliyoruz. Bu bölgede tarım ve hayvancılığa en yüksek seviyede desteğin verilmesi için geliyoruz. Bunun örneği 54. hükümette Erbakan hocamızın icraatlarında var. İnşallah bizde tarımda kullanılan mazottan vergi almayacağız. Tarımda sulamada kullanılan elektriğe özel fiyat yapacağız. Gübre başta olmak üzere çiftçinin bütün girdilerini inşallah devlet olarak sübvanse edeceğiz. Aynen Erbakan Hocamızın Başbakanlığında yaptığı gibi Tarım ürünlerine en yüksek taban Fiyatlarını vereceğiz Çiftçinin ürettiği ürüne Devlet olarak alım garantisi vereceğiz Tarım üretiminin önündeki Bütün kotaları kaldıracağız Yerli tarım ve hayvancılığı Sonuna kadar destekleyeceğiz Ve bu bölgede Devletin de ortak olduğu Dev tarım ve hayvancılık Çiftliklerini kuracağız İnşallah bölgenin tarım ve hayvancılıkta en ileri seviyeye ulaşmasına milli görüş olarak vesile olacağız. Sadece tarım ve hayvancılık değil, aynen 76-77 ağır sanayi hamlesinde Erbakan hocamızın yaptığı gibi, biraz önce verdiğim örneklerde olduğu gibi, bu bölgede istihdama yönelik, kalkınmaya yönelik, sanayi tesislerinin ve fabrikaların kurulmasını inşallah sağlayacağız. Yeniden Refah Partimizin 81 ilimize 681 Refah Projesi kitabında yer alan projelerimizin hayata geçirilmesi ve bu bölgede bir tane işsiz gencimizin, bir tane umutsuz, çaresiz gencimizin kalmaması için mücadele edeceğiz inşallah. Biz milli görüşüz, biz Erbakan hocamızın yolundan yürüyen dava erleriyiz. Bu bölgeye sevdalıyız, bu bölge insanına sevdalıyız. Biz Erbakan hocamızın tabiriyle gardiyan devlet anlayışıyla değil, milletin hizmetkarı olan, hiçbir ayrım gözetmeksizin 85 milyonun hizmetkarı olan garson devlet, hizmetkar devlet anlayışıyla geleceğiz inşallah. Bu bölgede yapılan kale karakolların en az beş misli meslek eğitim merkezi kuracağız. En az beş misli fabrika ve atölye kuracağız inşallah. Yine Bingöl'ümüzde arıcılığın gelişmesi için yüksek teşvikler, güçlü teşvikler sağlayacağız. Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için, tarımın ve hayvancılığın para kazandırır hale gelmesi için devlet olarak en güçlü teşviklerin sağlanması için mücadele edeceğiz. Genç ilçesindeki demir madeninin işleme tesisini kurarak bölge ekonomisine daha da katma değerli hale gelmesine inşallah vesile olacağız. Bingöl Diyarbakır Duble yolunun tamamlanması, ulaşımla ilgili sorunların çözülmesi, ilçelerin, köylerin içme suyu, ...yol ve diğer problemlerinin, altyapı problemlerinin, sağlık hizmetleri alanındaki problemlerinin çözülmesine... ...Milli Görüş olarak, Yeniden Refah Partisi olarak vesile olacağız inşallah. Çok değerli Bingöllüler, çok kıymetli Milli Görüşçüler. Hepinizin bildiği gibi, Yeniden Refah Partisi olarak... Seçimler öncesinde son derece stratejik bir karar aldık. Ülkemizin, milletin inancıyla, değerleriyle, tarihiyle kavgalı olan yedili masaya teslim edilmemesi için, LGBT'ye destek olan yedili masaya teslim edilmemesi için, 5 yaşında, 6 yaşında çocuklara Kur'an öğretilmesine çağdışılık dışılık diyen, yedili masanın CHP'nin zihniyetine teslim edilmemesi için seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında giriyor. Bingöllüler, Bingöl'ün imanlı evlatları, Zaza kardeşlerim, Kürt kardeşlerim, LGBT Türk aile yapısına zarar vermez gayet normal bir şeydir diyenlere Bingöl'den oy çıkar mı? Çok affedersiniz. Sizin gibi insanların huzurunda söylemekten dahi hayal ediyorum. Eşcinsel evlilikler normaldir. Herkesin kendi tercihidir diyenlere Bingöl'den oy çıkar mı? LGBT'ye karşı olmak nefret suçudur. İnsanlık suçudur. Kimse LGBT sapkınlığına karşı duramaz diyenlere bu Bingöl'den oy çıkar mı? Peki Ayasofya'yı iktidar olunca yeniden müze yapacağız diyenlere Bingöl'den oy çıkar mı? Elbette ki çıkmayacak. İnşallah Bingöl'lüler 14 Mayıs'ta gerekeni yapacak. Ve 14 Mayıs'ta sandıkta yedili masaya gereken cevabı en güzel şekilde verecek inşallah. Başörtüsüne anayasal güvence getirilmesine layıklığa aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkan 28 Şubat zihniyetinin devamı olan bu yedili masaya Bingöllü kardeşlerim geçit vermeyecek inşallah. Türkiye'nin yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmesine Bingöllüler müsaade etmeyecekler inşallah. Yine diğer taraftan şu hususu belirtmemiz lazım. Diyorlar ki efendim evet ahlak, maneviyat başörtüsü bunları anlatıyorsun ama ekonomik sıkıntılar var, işsizlik var, çiftçi, küçük esnaf sıkıntıda enflasyon var. Yedili masa söylüyor bunları. İyi bunları söylüyorsun da, evet bunlar var ama bunları sen mi çözeceksin Allah aşkına? Siz bu ülkede CHP zihniyetinin iktidarında ekonominin düzlüğe çıktığını hiç gördünüz mü hayatınızda? Çıkmaz. CHP zihniyeti demek, devalüasyon demektir. Yokluk demektir, kıtlık demektir, ekonomik kriz demektir, fakirlik demektir. 70 senelik CHP'nin ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ekonomiyi düzeltmeleri asla ve asla mümkün değildir. Çok daha beter hale getirirler. Zaten sorduğun zaman ne diyor? Ekonomiyi nasıl çözeceksin dediğin zaman, efendim İngiltere'den, Londra'dan 300 milyar dolar borç getireceğim, bu borçla çözeceğim diyor. Ya biz zaten borçtan kurtulmaya çalışıyoruz. Sen 300 milyar dolar daha borç getiriyorsun. Bu borcun faizi geri ödemesi zamla, vergiyle milletin sırtına yüklenecek. Diğer yedili masanın parti başkanı, eski ekonomiden sorumlu bakan olan zat ne diyor? Nasıl çözeceksin ekonomiyi deyince? Efendim çok basit, düşük faizle çok hızlı bir şekilde, çok bol miktarda kredi alacağım, borç alacağım. Böylece ekonomiyi idare edeceğim diyor. Mevcut iktidar batıyla iyi geçinemediği için kredi alamıyor, borç bulamıyor. Benim batıyla aram iyi. Çok daha rahat, çok daha hızlı borç bulacağım, kredi bulacağım, ekonomiyi böyle idare edeceğim. Borç ve faizden başka bir şey söyledikleri var mı Allah aşkına? Bunlar ekonomiyi falan düzeltemez. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde CHP zihniyetini görüyoruz. Dünyanın en yüksek faiziyle borç alıyor. Yüzde 10.70 faizle dolar borçlanıyor. O borcun faizini de İstanbul halkına yaptığı hizmetlere zam yaparak halkın sırtına yüklüyor. Belediye başkanı olmadan önce İstanbul'da ulaşımı ücretsiz hale getireceğim dedi. Şimdi koltuğa oturduğundan bugüne kadar İstanbul'da ulaşıma %200'den fazla zam yaptı. E, borç, faiz ve zam ekonomisinden başka bir şey uygulamıyorsun. 89-94 arasında Türkiye'de bütün belediyeleri CHP aldı. Sol zihniyet 89'dan 94'e kadar bu belediyeleri boğazına kadar borca batırdı. Çalışanın maaşını ödeyemeyecek hale getirdi. Çöp, çamur, çukura batırdı. 94'te bu millet belediyeleri koşa koşa Refah Partisi'ne teslim etti. Bu CHP zihniyetinden, SHP zihniyetinden kurtulabilmek için. Şimdi daha önce denediğimiz, test ettiğimiz bu zihniyetin ekonomiyi düzelteceğini düşünmek çok büyük bir saflık olur kıymetli kardeşlerim. Ekonomiyi daha beter hale getireceği gibi bir de Ayasofya'yı müze yapacak. Çocuklara Kur'an öğretilmesini engelleyecek. LGBT'leri serbest bırakacak. LGBT'yi destekleyecek. 28 Şubat'ın yasaklarına tekrardan Türkiye'yi döndürecek. E öyleyse ne anladık biz bu işten? Dolayısıyla bu yedili masadan ülkeye ve millete bir hayır gelmez. İşte bu nedenle. Bunların ülkede iktidar olmasına vesile olmamak adına 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere giriyoruz elhamdülillah. <Gülüyor> Cenab-ı Allah ülkemize, milletimize ve devletimize hayırlı uğurlu eylesin. Ve burada Bingöl'de de her yerde söylediğimiz gibi diyoruz ki kıymetli Bingöllüler 14 Mayıs'ta sizler iki tane oy vereceksiniz. Biz yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki bir oy Erdoğan'a, bir oy Erbakan'a diyoruz. Bir oy Erbakan'a. Neden bir oy Erdoğan'a, bir oy Erbakan'a? Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın biraz önce anlattığımız yedili masanın felaketlerinden korunmamız için yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım. Ancak onunla birlikte... Milli Görüş'ün yeniden Refah Partisi'nin de mecliste güçlü bir şekilde temsil edilmesi lazım. Neden? E çünkü yeniden Refah partimiz 50 senelik Milli Görüş mirasının temsilcisi. Milli Görüş davasının temsilcisi. Erbakan Hocamızın siyaset anlayışının ve millet sevgisinin temsilcisi. Milli Görüş'ün yeniden Refah Partisi'nin mecliste olması bu milletin faydasına olan bir olaydır. Hayırların ve Gelmesi için, şerlerin defedilmesi için, hayırlara motor, şerlere fren olunması için milli görüşün yeniden refah mecliste olması lazım. Bakınız milli görüşün niyetini aslında çok iyi biliyorsunuz ama yine de size ne mana ifade ettiğini kısaca anlatmak istiyorum. Erbakan hocamız 54. hükümette işçiye, memura, emekliye yüzde yüz, yüzde iki yüz %320'ye varan oranda maaş zamları yaptı. Bu dünyanın hiçbir yerinde görülmüş bir olay değil. Bu kadar kısa sürede, bu kadar yüksek düzeyde refah artışını başka hiçbir ülkede, başka hiçbir hükümet yapmamış. 100 lira alan Bağkur emeklisi bir sonraki ay gitti bankaya maaşının 420 lira olduğunu gördü. %320 zam bu demek. Maaşın bir ayda dört misline çıkması demek. İşte bu bolluk ve bereket dönemi Erbakan hocamızın milli görüşü sayesinde yaşandı. Tarım ürünlerine yüzde yüz, yüzde yüz yirmi, yüzde iki yüz elliye varan oranda taban fiyatı artışları yaptı. Çiftçinin köylünün kullandığı gübrenin yarı fiyatını devlet olarak karşıladı, devlet olarak sübvanse etti. Küçük esnafın, işçinin Memurun, emeklinin, çiftçinin cebine para girmesine vesile oldu. Bu zamları yapacağı zaman Bakanlar Kurulu'nda Sayın Tansu Çiller Hanım, iktidar ortağı Erbakan Hocamızın kulağına eğildi dedi ki Sayın Hocam çok güzel söylüyorsunuz bu maaş zamlarını yapmak çok iyi olur, çok güzel olur ama bunun parasını nereden bulacağız dediğinde Erbakan Hocamız ne dedi? Tansu Hanım, Tansu Hanım. Önce vereceğiz, sonra bulacağız dedi Erbakan Hocam. Bakın bu çok önemli bir cevap. Bu cevabın manası önce millet anlayışına sahip olmak demek. Milletin derdiyle dertlenmek demek. Mazlumun derdiyle dertlenmek demek. Erbakan Hocamız diyor ki yani bu milletin, bu dar gelirlinin, bu imkanı o kadar ihtiyacı var ki. Gerekirse biz devlet olarak ceketimizi satacağız... Gerekirse makam arabamızı satacağız, gerekirse zeytin ekmek yiyeceğiz ama bu millete bu imkanı vereceğiz diyor ve veriyor elhamdülillah. İşte, işte bu anlayışın, bu zihniyetin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeniden temsil edilmesi bu milletin hayrına olan bir gelişmedir. Bu nedenle 14 Mayıs'ta milletvekili seçimlerinde oylarınızı milli görüşe Yeniden Refah Partimize istiyoruz ve inşallah Bingöl'e inanıyoruz, Bingöl'e güveniyoruz. Bata, Yine Erbakan hocamızın bir diğer örneği. Başbakan olmuş 54. hükümette ve orada sol zihniyetli mahkumlar hapishanede açlık grevi yapıyor. Zülfü Livaneli Bey. Diyor ki bu sol zihniyetli arkadaşlarımızı, gençleri bu açlık grevinden kurtarmak istedik. Yetkililerle, hükümetle temas kurmak istedik. Ama arkadaşlar dediler ki ya iktidarda Refah Partisi var. Başbakan Necmettin Erbakan bizim solcu arkadaşları neden kurtarmak istesin? Bizim gerici dediğimiz, yobaz dediğimiz, bize zihniyet olarak zıt konumda olan bir kimse. Zülfü Livaneli diyor ki olsun arkadaşlar biz yine de gidelim. İsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü kara. Biz Sayın Başbakan'a bu arkadaşlarımızın durumunu, talebini iletelim dedim diyor. Havaalanında Esenboğa'da Erbakan hocamızı yakalıyorlar. Diyorlar ki Sayın Başbakanım çok acil bir durum var, önemli bir durum var. Beş dakika bizi ayırın, tamam buyurun diyor. Durumu anlatıyorlar. Zülfü Livaneli diyor ki kulaklarıma ve gözlerime inanamadım. Daha cümlemiz biter bitmez. Tamamdır bugün mübarek Kadir gecesi. Bu Kadir Gecesi'nin yüzü sürmetine bütün taleplerini kabul ediyoruz. Hemen açlık grevini durdursunlar diyor. İşte bu Erbakan Hocamızın ve milli görüşün şefkat, merhamet anlayışının çok önemli bir göstergesi. Bana ne kardeşim, sol zihniyetliler yıllarca bana karşı mücadele etmişler, hapse düşmüşler. Onları hapse ben atmadım, açlık grevi yapın diye ben söylemedim. Kaldı ki yıllarca bana engel oldular, benimle mücadele ettiler, bana karşı çıktılar. Açlık grevi yapıyorsa yapsın, ölüyorsa ölsün bana ne demiyor? Kendine taban tabana zıt görüşte olan insanlara bile insan olarak yaklaşıyor, şefkat ve merhamet gösteriyor. Onun için diyordu, milli görüşün temeli şefkattir ve merhamettir. Önce insan demektir, önce millet demektir. İşte bu anlayışın, bu zihniyetin ...yeniden meclise taşınması gerekiyor. İnşallah... ...Bingöllülerin desteğiyle... ...aziz milletimizin desteğiyle... ...Cenabı Allah'ın izniyle... ...14 Mayıs'ta... ...tam 21 sene aradan sonra... ...milli görüşü yeniden meclise taşıyacağız... ...Allah'ın izniyle. Ve inşallah... ...bu meclise yürüyüşümüz arkasından bir diğer sonucu daha getirecek nedir o bakınız milli görüş tarihinde hep şöyle oldu 73'te Milli Selamet Partisi iktidar ortağı oldu ama o seçimden bir önceki seçim olan 69 seçimlerinde Erbakan hocamız önce milli görüşü meclise taşıdı Konya'dan bağımsız milletvekili adayı olarak 95'te Refah Partisi birinci Parti oldu 96'da hükümet oldu ama 95 seçiminden bir önceki seçim olan 91 seçimlerinde aynen bugün bizim yaptığımız gibi inançlı kadrolar omuz omuza sloganıyla Erbakan Hocamız yaptığı ittifakla Refah Partisi'ni Milli Görüşüm meclise taşıdı. O 4 senelik Milli Görüşüm Meclis performansı 95'te Refah Partisi'nin birinci parti olmasına, 96'da iktidar olmasına vesile oldu. Şimdi yine aynısı olacak. Tarih tekerrür edecek. Önce 2023'te birliği görüşü meclise taşıyacağız. Ardından 2028'de iktidara taşıyacağız inşallah. İktidara taşıyacağız. Burada belirtmek istediğim çok önemli bir hususta şudur. Bazı kardeşlerimiz, bazı seçmenlerimiz halen daha ittifakta olmamıza rağmen yeniden Refah Partimizin Baraj engeli olduğunu düşünüyor. Yani ittifakta olmamıza rağmen Bingöl'den milletvekili çıkarabilmemiz için aynı zamanda Türkiye genelinden de %7 oy almamız gerektiğini düşünüyorlar. Bu tamamen yanlış bir düşünce. Seçim kanununa göre ittifaktaki partilerin oylarının toplamı %7'yi geçtiğine göre o ittifaktaki bütün partiler otomatik olarak barajı geçmiş sayılıyor. Yani Cumhur İttifakı'ndaki partilerin toplam oyu zaten %7'nin üzerinde olduğu için yeniden Refah Partimiz içinde herhangi bir baraj söz konusu değil. Burada Bingöl'de milletvekilliği seçmeye yetecek kadar oy vermeniz halinde isterse Türkiye'nin başka hiçbir yerinde hiçbir oy almayalım yine de Bingöl'den milletvekilimiz seçilmiş oluyor. O nedenle... Hiçbir baraj endişesi olmadan, oylarımız ziyan olur mu endişesi olmadan gönül rahatlığıyla yeniden Refah Parti'mize oylarınızı verebilirsiniz ve inşallah vereceksiniz de. Peki mecliste ne yapacağız? Mecliste biz beka meselemiz olarak gördüğümüz ailelerin korunması, aile yapımızın korunması için mücadele edeceğiz yuvaları yıkan, batıdan ithal, kadını koruyacağım derken kocayı, çocukları ve aileyi perişan eden bu çarpık kanun ve düzenlemelerin ıslah edilmesi için mücadele edeceğiz. Hem kadını koruyan hem de yuvayı koruyan aile yapımıza, geleneklerimize, değerlerimize uygun yasaları ve düzenlemeleri inşallah ihtas edeceğiz. Milli Eğitim Müfredatı'nın ...milli ve manevi değerlere uygun hale getirilmesi için mücadele edeceğiz. Ateist, deist, vatan sevgisinden, tarih şuurundan bir haber nesilleri yetiştiren bir eğitim değil... ...ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesiller yetiştiren bir eğitim sistem ve müfredat için mücadele edeceğiz. Medyada ahlakı ifsad eden yayınların ıslah edilmesi için mücadele edeceğiz. Medyadaki yayınların aile yapımıza... Değerlerimize uygun hale getirilmesi için mücadele edeceğiz. İmam Hatip Liselerinin taşıdığı manayla uyumlu hale gelmesi için mücadele edeceğiz. İlahiyat fakültelerinde ehli sünnet itikadına aykırı sapkın fikirlere sahip olan akımların ve hocaların bulunmasına müsaade etmeyeceğiz inşallah. Biraz evvelde ifade ettiğim gibi yerli tarım ve hayvancılığın gelişmesi için projelerimizi, kanun tekliflerimizi mecliste en güçlü bir şekilde dile getireceğiz. Yeniden Refah Partimizin hazırladığı Milli Kaynak Paketleri kitabımızdaki kaynak paketlerinin hayata geçirilmesi, borçlanma yerine, zam ve vergi yerine, devletin, milletin varlıklarını satıp yok etme yerine, milli kaynak paketleriyle kaynak üretilmesi için mecliste mücadele edeceğiz. Denk bütçenin gerçekleştirilmesi için kamuda, yerel yönetimlerde ve merkezi hükümette israfın önlenmesi için mücadele edeceğiz. Atamalarda, görevlendirmelerde torpil, adamcılık değil ehliyet, liyakat ve adalet geçerli olsun diye mücadele edeceğiz. Kamu yağılımlarda mülakat uygulamasının ortadan kaldırılması için mücadele edeceğiz. Paylaşımda adalet, yönetimde adalet, adil bir ekonomik düzen, faizsiz bir ekonomik düzen, önce ahlak ve maneviyat, önce millet, önce ezilenler, önce mazlumlar, önce mağdurlar anlayışının meclisteki temsilcisi ve bayraktarı olacağız inşallah. Dış politikada Erbakan hocamızın emaneti olan D8'lerin canlandırılması, güçlendirilmesi, ardından asıl hedef olan D60 hedefine ulaşılması, 57 Müslüman ülkenin Türkiye'nin öncülüğünde bir araya toplanması, İslam Birliği'nin hayata geçirilmesi için mecliste mücadele edeceğiz. AK Parti ile yaptığımız mutabakat metnindeki milletimizin hayrına olan, Milletin derdine derman olacak olan o maddelerin uygulanmasının mecliste takipçisi olacağız. Yine yeniden Refah Partimizin ortaya koyduğu 81 ilimize 681 refah projesinin hayata geçirilmesi, uygulanması ve böylece milyonlarca genç işsizimize iş ve istihdam imkanı sağlanması için mecliste mücadele edeceğiz. İnşallah. Bütün mağduriyetlerin, bütün ezilenlerin, bütün mazlumların meclisteki temsilcisi ve sesi olacağız. Bu aziz milletin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulması için mecliste en gür sadayla haykıracağız ve ve bu kurtuluşa vesile olacağız inşallah. Milli görüşün bir diğer özelliği Milli görüşçü kadrolar, milli görüşçü vekiller, milli görüşçü belediye başkanları makam ve rakam için, ihale ve koltuk için çalışmaz. Milli görüşçüler Allah rızası için çalışır, millet için çalışır. Son olarak bununla ilgili bir örnek verip sözlerimi toparlıyorum. Şurada Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 1994'te Refah Partisi'nden belediye başkanımız seçildi. Şimdi rahmetli oldu Allah gani gani rahmet eylesin. 94'te belediye başkanı olduğu 300-400 bin nüfuslu bir merkez ilçe, büyük bir ilçe. Yeni gelişen bir yer, imar rantının en üst seviyede olduğu bir yer. Bu abimiz Refah Partisi'nden 5 sene Kayapınar'da belediye başkanlığı yaptı. 99'da seçimleri kaybettik, belediye başkanlığından ayrıldığı... Belediyeden ayrıldıktan iki gün, üç gün sonra bir de baktılar ki kaldığı yerden aynı kaldırımın üzerinde, aynı tezgahın başında bıraktığı yerden seyyar satıcılık yapmaya devam ediyor. İşte milli görüş bu demek. Nedir bunun manası? 5 sene Diyarbakır'ın merkez ilçesinde belediye başkanlığı yapmış ama belediyenin, dulun, yetimin, devletin bir kuruşuna dahi göz dikmemiş demektir bunun manası. İşte onun için dedim. Milli görüş demek, makam ve rakam için değil, Allah rızası için çalışmak, millet için çalışmak demektir. İşte bu ruhu, bu hizmet aşkını, bu anlayışı yeniden meclise taşımamız gerekiyor. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. 40 sene boyunca. Erbakan hocamıza milli görüşe en büyük desteği veren Bingöllüler 14 Mayıs'ta da aynısını yapacak. Yeniden Refah Partimizi milli görüşü meclise taşıyacak inşallah. <Gülüyor> Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımıza milletvekilliğinde de yeniden Refah Partimize destek olacaklar. Bu ülkenin yedili masanın karanlıklarına terk edilmesine müsaade etmeyecek Bingöllüler. İnanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın kaybedilmesine müsaade etmeyecek Bingöllüler. Türkiye'nin yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmesine müsaade etmeyecek Bingöllüler. Sekiz başlı bir yönetim sisteminin kaosuna, karmaşasına, belirsizliğine bu ülkeyi Bingöllüler teslim etmeyecekler. İnşallah Cumhurbaşkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımıza milletvekilliği seçiminde de ...yeniden Refah Parti'mize destek olacaklar. Bu vesileyle... ...bir kez daha... ...çok değerli Bingöllülere... ...hepinize, hanımıyla, erkeğiyle... ...genciyle, yaşlısıyla... ...en içten teşekkürlerimi arz ediyorum. Ben de sizleri bağrıma basıyorum. Allah sizlerden razı olsun. İnşallah Erbakan Hocamız gibi bizlere de... ...bu bölgeye, bu bölge insanına... ...en hayırlı hizmetleri yapmak nasip olur. İnşallah sizlerle birlikte yeniden Büyük Türkiye'yi kurmak nasip olurum. Bu vesileyle bir kez daha baraj yok, yeniden refah var diye haykırıyorum. Milli Görüş Meclisi diye haykırıyorum. Müjdeler olsun, yeniden refah geliyor diye haykırıyorum. Sağ olun, var olun. Mitingimiz hayırlı olsun, günümüz hayırlı olsun, gazamız mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm. Çok teşekkür ederim. Evet, Muhterem Geler Başkanımıza teşekkür ediyoruz. bin Bingöllere teşekkür ediyoruz. Mücahidlere, Milli Görüşçülere selam ediyoruz. Evet, aramızda bulunan kanaat önderlerimizi, Milli Görüş'ün çınarlarını sahneye davet edeceğim. 50 yıllık Milli Görüşçü Hacı Ali Burluk Giray, Saadet Partisi Eski İl Başkanı Mahmut Akçebey, Adaklı Belediye Reisi Tekin Işık, Has Parti Kurucusu Ömer Koçak Elçi, İş İnsanı Gıyasettin Alveroğlu, Çaytepe Belediye Başkanı Zeki Akın, 50 Yıllık Milli Görüşçü Mehmet Demirel, günün kanat önderlerinden Şeyh Fuat Korkutata, Gönüldaşımız Hasip Çelik, Gönüldaşımız Hüseyin Yıldız. Evet kıymetli Bingölüler Allah izin verirse 14 Mayıs akşamı sandıklar açıldığında sonucu aldığımızda ne diyeceğiz? 41 kere maşallah Allah'a emanet olun kalın sağlıcakla 14 Mayıs Zafer Bayramımızda buluşmak dileğiyle Esselamu Aleyküm Evet hanım kollarımızın genel başkanımıza bir çiçek takdimi olacak.